Merhaba arkadaşlar. Bir günümün içinde tanıtım bile yapacağım. O ne. Sıcacık tutuyor gerçekten. Deneme çeşti bile basırlı. Yalan yok. Abi sıcacık ayakları. İngiltere'den özel arkadaşlar. Ağa sinis oldu. Özel mor torak. Kaydırmaz şeritleri var. Kaydırmaz. Surasında topuk. Topazer. Her şeyde oluyor. Bakın. Kaç benimki? 37-42 arasında. Şöyle. Diğerini de göstereyim. İngiltere'den özel. İngiltere'de bulanlar Türkiye'de bulamıyoruz. Yine kaydırmaz şeritler Güzel. Özel toplu. Bir de burada farklı seçenekleri var. Eldiven için şu şey yansıtma. Eldiven için bere İç giyeyim, ısıtma, ısıtıyor. Bu kızlara özel bir şey, bilmiyor. Kızlar özel, sonra feladır. Şey, bunun Türkçesini çevirmek için şurada bulunan QR kodu Evet, şuradaki Turki QR koddan o da altta bir şey yazıyor. Anlamadım. Her şey İngiliz'de. Ya gerçekten yani. İnsan Türkçe yazar. Her şey. Neyse. Quarkodunu okuduk. Pardon. Çevireceğim. Pardon. Arkadaki arkadaki gelen sesler için özür diliyorum. Reklamını yapmayacağım ama ben bunu reklamını yaparım. Arkadaşlar. Çok iyi çorap. Mor. Şeydiğin çorap. Evet. Evet. <gülüyor> Evet arkadaşlar, az önce görüyorum. Kardeş okumuyor bu, şüken. Hı, oku. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok beklettiğimi biliyorum. Oh, oh. Okumadı ben de fotoğrafını çekeyim. Şey attım error verdi. Error veriyor bu. Ha ben nereden bulacağım? Arkadaşlar yükleyip bir deneyeceğim bir daha. Kamerim orada kullanamasın artık. İzin vermiyorum. Engelle. Yeniden yükle. Bir daha dene. Ha diyor. Neyse arkadaşlar. Yani bunlar ısıtıyor. Gerçekten ısıtıyor. En ısıtan toraplar. Özellikler var. İçini de bir şey olarak göstereceğim. Bunlar fırçalıyor. Dişi şey değil. Bunlar fırçalıyor. Bunlar fırçalıyor. ısıtıyor Şu içindekiler. Bakın. Şöyle atayım mı? Her şey kamerada. Sok sok sok. Evet şunu da çıkart. Şunu da çıkart. Şöyle bakın. Bunlar gerçekten mı Salih? Bunlar özel fırçalar. Nasıl koparıyorum? Şöyle. Gerçekten özel fırçalar. Bir de. Bir de giyip bir test yapacağım. Bakın, asağa Giyiyorum. Dur şöyle. Yok, yan saçmalık. Bakın arkadaşlar şimdi. Bu aynı çorap. Bakın. <gülüyor> Kaydırmaz özelliği de var. Arkadaşlar, ben buradayım. Bana bakın bana. 7x Fazladan 7x ısıtıcı. 7x ısıtıcı da ama fazla yazıyor. Over fazla herhalde. neyse. Görün like artım ayar abone olmayı Bu bir reklamdır. Birisi bir reklam sana verdi.